Selamlar arkadaşlar Final'da. Hoş geldiniz bugün. Sizlerle gerçekten Keyifli bir içerik paylaşacağım. Sanal gerçeklik başlığı kullanan arkadaşlar FPS oyunları oynarken illa ki elleri titriyordur arkadaşlar. Bizim VR Türkiye grubunda bu arada VR Türkiye Discord grubuna da aşağıda açıklamadaki linkten katılabilirsiniz arkadaşlar veya kanalın hakkındakiler kısmından da tıklayarak ulaşabilirsiniz. VR Türkiye grubunda Doğa abi sağ olsun kendi yaptığı Gunstone videosunu paylaştı. Yapım aşamasında değil VR kullanımında net Derece bir etki bıraktığıyla ilgili ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim abiler sağ olsun kendisi de izin verdi ve böylelikle kanala da koymuş olduk. Öyleyse fazla söze gerek yok hemen geçelim bakalım neymiş buradan çok teşekkürler doğa abime. Bugün size ee, Onward'a Gunstock'un ee, bu kontrolcülere koymamız için gerekli olan aradaki o plastik bağlantının ne kadar önemli olduğunu anlatacağım size. Özellikle sniper atışlarının büyük faydasını göreceğiz. Şimdi Gunstock, Gun, gun smoothing kapalı, Super smoothing de kapalı. Ayrıca Gunstock da disabled. Bunu physical ya da virtual yaptım pek bir şey değişmiyor. Sadece virtualde kafanızı oynattığınızda silah değişiyor. Hedefi böyle kafanızı alıyorsunuz, bir değişip değişik olmuş. Hem bir gitti, beğenmedim açıkçası. Şimdi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar, önce gunsuzsuz göstereyim atışların ne kadar zor olduğunu size dönerek göstereyim bunu. Hatta. Şimdi alalım silahımızı. Şuradan da bakalım hedefimizi. Yani şimdi bu klasik işte böyle nişanımızı alıyoruz. Yani gördüğünüz gibi yani ilk iki saniye falan bir titreme yok ama sonrasında yani bakın vuramadım. Baş titremeler yani gerçekten şan şan ben eskiden şöyle yapıyordum guns önce bu biraz daha ya yani en azından hechtiyse vai kullanıyorsanız biraz daha sabit diyor en azından faydası sorunu Evet arkadaşlar şimdi bir de guns da yapalım bu işi Yani şu şekilde dipçiyi ben şuradan yapmak zorunda kaldım. Buradan hizasından dipçiyi verdiğiniz zaman dürbüne böyle eğilmek zorunda kalıyordum. Böyle eğilmek de boynuma artıyordu açıkçası. O yüzden dipçiyi ben biraz sola aldım. Bu şekilde kendime bir ergonomi buldum. Şimdi biraz da gunstokla atış yapalım. Gene aynı hedefe. Bakın aradaki farka. Atışları gördüğünüz gibi ne kadar düzgün olabiliyorsunuz arkadaşlar. Atışlarımız hepsi hedefte yani. Bir headshot deneyelim beraber. Şöyle biraz daha yaklaşayım size. Evet kafadan gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde bir gun store'nız olursa çok rahat bir şekilde ateş edebilirsiniz. Yani şarjör değiştirmede de bir problem olmuyor. Şarjörü alıyorsun takıyorsun. Şu ekranda yani şurası zaten bununla hizada olduğu için bunu takması zor olmuyor. Yani hep sabit. Bunu buraya getiriyorsun. Tak Onu belli bir şeyden sonra eline alışıyor zaten ama Şurada hep sabit olduğu için bu nerede olursa olsun bunu buraya getirdin mi buraya geç geçirebiliyorsun. Yani hiç problem problem olmuyor. Zamanla alışıyorsunuz bunu O da problem değil. Bu şekilde Gangs of oynarsanız arkadaşlar daha rahat nişanlar alabilirsiniz. gibi. Şarjörümüz bitmiş. Yerde bir dolu şarjörümüz oldu aynı. Evet bu şekilde arkadaşlar böyle bir gun stop kullanırsanız eğer çok rahat edeceksiniz. Evet arkadaşlar video bu kadardı umarım yardımcı olmuştur eminim. Bu konuda düşünceli olan arkadaşlar bir derece cevap niteliğinde olmuştur bu video. Öyleyse bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.